Sevginin Aynısı kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle sufle tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen malzemelere geçelim. Ayrıca malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 3 adet yumurta, 80 gram bitter çikolata, yarım su bardağı un, 50 gram margarin, yarım su bardağı şeker. Öncelikle sufleye başlamadan önce fırınımızı 200 dereceye ayarlayalım. Daha sonra tereyağını ve çikolatayı tencerede kısık ateşte eritelim. Diğer yandan yumurta ve şekeri mikserle köpürene kadar çırpalım. Eriyen çikolata ve tereyağı karışımı yumurtalı karışıma döküp tekrar mikser ile çırpalım. En son unumuzu da ekleyip tekrar mikserle karıştıralım. Güveç kalıplarımızı yağlayalım. Daha sonra karışımdan eşit bir şekilde güveç kaplarına paylaştıralım. 8-9 dakika kadar fırında pişirelim. 9 dakikayı geçmesin içi pişebilir çünkü. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra pudra şekeri ile servis edelim.